Herkese selamlar. Bugünkü videomun konusu İngiltere'de ne iş yapıyorum? Geçtiğimiz günlerde bir tane takipçim bana dijital pazarlama ile alakalı soru sordu. Bir yerdeki yorumuma istinaden ee, ve şunu da yazmış ben sizin ne iş yaptığınızı bilmiyorum. Daha önceden videolarınız izlemiştim dedi. Demek ki bu konuda kendimi yeterince anlatamamışım. O yüzden bu videoyu çekiyorum. Öncelikle ben Türkiye'de görsel iletişim tasarımı bölümünü okudum. Visual Communication Design diye geçiyor. Ve daha sonra da 4 yılın ardından Yeni medya üzerinde de yüksek lisans yaptım ve aynı zamanda ben zaten çalışırken okuyan bir öğrenciydim. İstanbul'da bu alanda yaklaşık 10 yıldan beri dijital pazarlama üzerine işlerimi yapıyordum ben. Sonra Ankara anlaşmasıyla İngiltere'ye geldim ve İngiltere'ye geldikten sonra da yine aynı dal üzerinden yani yine dijital pazarlama üzerinden şirketimi kurdum. Burada da dijital pazarlama faaliyetlerimi yürütüyorum. Şimdi bunları size detaylı bir şekilde anlatacağım. Öncelikle internet reklamcılığı yapıyorum. Facebook, Google ve Instagram üzerinden firmaların ihtiyaçları olan reklamları veriyorum. Sonra grafik tasarım yapabiliyorum. İşte sosyal medya platformlarından paylaşmanız gereken içerikleri hazırlayabiliyorum. Ve aynı şekilde de video edit programlarıyla beraber içeriklerinizi zengin bir şekilde hazırlayıp paylaşıyorum. Bunun yanı sıra web sitenizin Google'da üst sıralarda çıkmasını sağlıyorum. Buna kimisi SEO diyor, kimisi SEO diyor, kimisi Search Engine Optimization diyor. Bu alanda firmanızın daha iyi bir şekilde görünebilir olmasını sağlıyorum. Bunun yanı sıra bir ürününüz var. Nasıl satışını yapacağını düşünüyorsunuz diyelim ki. Sizin İngiltere'de atıyorum işte eBay, Etsy, Amazon, ya da işte kendi web sitemiz üzerinden Shopify gibi yazılımları kullanarak ya da daha farklı özel yazılımları kullanarak sizin internetteki bütün satış kanallarınızı e, kurulumunu sağlayıp satış yapmanızı sağlayabiliyorum. Aynı zamanda içerik geliştirmenizi, content üretmenizi de sağlayabiliyorum. Kurumsal kimlik çalışmanızı yapıyorum. İşte logo tasarımından tutun, işte kart vizitinden tutun, görsel kimlik adına birçok işlerinizi yapıyorum. Bunun yanı sıra firmanız için e-ticaretin olduğu bir siteden ziyade normal firma sitenizi de aynı şekilde yapabiliyorum. Bu işte normal bir basit bir sayfa olur ya da işte daha farklı olur, kişisel bir blog olur. Yani sunmak istediğiniz hizmetlerin var olduğu bir web sitesini oluşturabiliyorum. Bunun yanı sıra işte özel e-postanızdan Google işte konum sayfalarına kadar bütün bu detayları falan hepsini sizler için yapabiliyorum. Aynı zamanda bir web sitesinde olması gereken ihtiyacın ne varsa çünkü bazen bakıyorum bir web sitesi var kullanılan ama bir sürü olması gereken birçok şey yok. Bunların içerisinde tabi çeşitli istatistikleri de var. Google Analytics var ondan sonra ürünleriniz varsa ürünlerinizin Google Shopping'de çıkmasını sağlamaktan tutun. Farklı farklı kanallara entegresini de sağlayabiliyorum aynı şekilde. Tabii bu oturup böyle anlatmakla bitecek şey değil çünkü çok detay var bazen. Çok basit gibi gördüğünüz bir şey için saatlerce oturup çalışmak gerekebiliyor. Mümkün olduğunca sadeleştirip size bunu bu şekilde anlatmış olayım. Kısaca dijital anlamda ihtiyacınız olan birçok şeyi karşılayabiliyorum. Ben kendi şirketim Onay Dijital olarak. Eğer sizin de bu konuda yani bu alanda bir şey ihtiyacınız varsa, bir ürününüz varsa İngiltere'de satmak istiyorsanız ya da İngiltere'de bir işletmeyseniz Benimle iletişime geçebilirsiniz. İşte YouTube'dan yorum yaparak, Instagram'dan mesaj atarak, şirketimin web sitesinden iletişime geçerek her şekilde bana ulaşabilirsiniz. Açıklama kısmında da bütün detaylar mevcut. Onları da ekleyeceğim. Oradan benimle iletişime geçebilirsiniz. Teşekkürler.